Merhaba bugün sizlerle DaVinci Resolve kurulumunu yapacağız. Bunun için Ubuntu bir Ubuntu işletim sistemini tercih ettim. Haydi hazırsanız başlayalım. Öncelikle DaVinci Resolve web sitesinden indirdiğiniz şu kurulum şeysini çalıştıralım de. Nerede indiriyorlar. Uç birimi de aç diyorum. Şimdi burada. Nokta ters çizgi şuraya D yazıyorum ardından da taba basarak otomatik olarak cümlesini tamamlayabiliyorsunuz. Enter'a basıyorum. Biraz beklememiz gerekli. Şimdi başlayalım. Blackmoat'un da önceciz olan installer yön next diyorum. İşte beni oku diyor. next. Lisansı kabul ediyorum. Lisansın kabul ediyorum. Şimdi buradan da şu date link log diyorum ki hatamız olursa tespit edebilirim. Start install Şifremi yazıyorum. Yanlış yazdık. Evet. Şimdi kuruluyor. Evet, yüzde seksen altı. Bu arada videoyu hızlandırmıyorum. Gerçekten de hızlı kuruluyor. Tabi bilgisayarınızın performansına bağlı olarak neden depin de çekmediğimi de anlamışsınızdır. Depin biraz remi harcıyor. Onun için kurulum yavaş olur diye. Bir de şu OBS hayvan gibi remi tükettiği için affedersiniz. İnşallah yetiştireceğiz. Çünkü saat 19.00 hmm. Burada birazcık bekletiyor. Yok. Şöyle yok. Altta da alınıyor. orada mis gibi. Tamam. Her şey güzel ama yakında bir şey olacak. Gelmeye geliyor. Haydi bakalım. Hadi. Hadi. Yok. Hareket yok. mi? Evet. Neredeyse bitiyor. O te te Pistol'un lokalitinin OPT Resolve diyor. Yani biz bunu OPT Resolve'dan atacağız. Finish diyorum. Şimdi buradan uygulamanın üstünde çıktı bile. <gülüyor> İlk açılış biraz uzun sürüyor. Mac, like Mac'ten Davinci Resolve'umu gördük ama gelmeyecekmiş gibi geliyor bana. Bizim bilgisayar azıcık da eski olduğundan o kadar yeni değil. Video donmadı. E. Ee? yok Ben hiç bir hareket yok nasıl iştir bu yok kapat abi. Dur he Heh. Bizim asıl vizov geliyor. Bugün açılacaksın değil mi? Kapandı. Aa ne oldu? Açıldı. Hayret. Normalde OpenGL falan isterdi de. Neyse her neyse. o açıldı. Bu arada açılmayanlar için AMD rucunun kurulu olması gerekmektedir. Hemen size şöyle göstereyim. Şimdi geliyorsunuz Firefox'a ya da Chrome ya da her hangi tarayıcıya giriyorsunuz. Hemen buradan AMD ROG yazıyorsunuz. Buradan buradan çıkmadı Google'a yazmayın, Google'a yazın. Google'ı çıkmıyor şu ikinci sonuca tıklıyorsunuz. Buradaki Bir dakika ya bu değil. Bakın şuraya 3. sonuca tıklıyorsunuz. Tıkladınız değil mi? Bizim internet de yavaş. Ne yapak? Her şeyimiz yavaş. Buradan, bakın bunların hepsini yazıyorsunuz. Burdakileri de, burdakileri de, şunu atlaya, şunu atlayabilirsiniz. İşte böyle. Bunların hepsini yazıyorsunuz. Tamam, mis. Buraya kadar. Sonra ikine de cen toz kullananlar için. Her neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah sonraki videoda görüşmek üzere.